ler 17 6 111723 borsa 5.27 ve Bitcoin 24.654te günü yükselişte kapatlar bakan kurum yıkılan binaların inşası ile ilgili konuştuğu yerleşim alanları belirlendi dedi Kazantepe faresi davut köyü fazla ücret isteyen nakdeciçilere ateş püskürdü. Bazı alaksızlar depremizdeleri sönmek istiyor dedi. Araba kurtarma çalışmaları sırasında annen çıkan güvercin panik neden oldu. 52 kilo patlayıcı yakalanan polis memuru ihbar edenlerden Allah razı olsun dedi. Milliyetin makamından deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni karar isteyen pansiyonlara ücretsiz yerleşebilecek değerli izleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden korkutan analiz yapıldı. İstanbul'da 10.000 kişinin yaşadığı 318 bina durduğu yerde çökebilir. Bu haberimizle günün üzere sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.